Arkadaşlar e, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şu an ekran paylaşımı yapmıyorum ve katmariyonda e, devamı gelecek onu söyleyeyim diğer video dediğim gibi. Şimdi başlamadan önce hemen söyleyeyim dedim. E, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelecek olan Süük karakterinin özelliklerinden bahsedeceğiz. E, şöyle bir karakter görmüş olduğunuz gibi. Süük gibi bir şey yani. Süük gibi bir tip var. E, şöyle Saldırısı falan. Baya güçlü gibi gözüküyor. Fakat şimdi özelliklerden girdiğimiz zaman. E, sağlığı. Kamerada ters gözükebilir ama ben okuyabilirim. 3600. E, hareket hızı normal. Şurada. Sonra doldurma hızı yavaş. Menzil uzun. Hasar 1000. Menzil uzun. Evet. Multi hasarıyla normal saldırı hasarı aynı. bindin, bin. Menzilleri de uzun uzun. Şimdi e, yapışkan bombaymış. Normal saldırısı. Squeak'in. Hemen okuyorum. E, Squeak'in dengesiz yapışkan kütleleri geniş bir alana yayılacak şekilde patlar. İsabet ettiği tüm rakiplere geldiyse... ...de etki altındaki tüm rakiplere yapışır. Güzel. Ultisini okuyorum. Suki kısa bir süreli gecikme ile patlayan... ...koca bir kütle fırlatır. Bu büyük yapışkan madde... ...patladığında... ...etrafa toplam altı küçük yapışkan bomba saçar. Güzel. Şöyle yazıyor şuralarda. Ben okudum zaten. Ee, şimdi... Bunun bir hikayesini okuyalım. Kolonur Rufs'un pardon Kolonur Rufs'un kazara oluşturdu. Suki iki yakalayıp getirme konusunda çok yetenekli. Neyse. E, karakterimizin gelmesini 3 gün var. Bakın. 3 gün. Gizemliymiş. Daha iyi görüyorum. Apçakalın. Neyse. Şimdi menzili şöyle bir şey. Bunu burada densek daha iyi olacak. Bakın attı. Yapıştı robotun üstüne ve böyle patlıyor. E, kaç hasar veriyormuş? Hemen. Evet. Bin hasar veriyor toplamda. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle bir robotun üstüne daha. Şöyle yapış... Bir dakika. Olmadı. Yapıştırıyor. bir hasar. Bence çok güzel bir karakter. Yani güzel olacağına eminim. Galiba bununla yedinci sezonu falan yaparlar herhalde. Ama bu oyunun yedi seyredir yok ki. Yani altı seyredir yok daha doğrusu. Evet. Attı multisini. Evet altı tane küçük bomba yayıldı etrafa. Ve bunlar da toplamda 2000 bin hasar veriyor. Ama hani orada bin yazıyordu? İki binmiş. Bakın ultimi fulluyorum şu an. Şunların üstüne atarak bir ultimi fullledim. Tamam fullendi. Bakın tekrar deneyeceğim koca olan üstünde. Attım bakın. Saçıldı 6 tane. Bir tanesi oraya gitti. E 4 bin hasar verdi şimdi de. Ya bu şaka mı ya? Ama çok güzel karaktermiş. İnşallah çıkartırız. Evet arkadaşlar şöyle son olarak hareket hızını da bir gösterelim. Şöyle bir şey. Bir dakika yamuk yürütüyorum. Şöyle bir şey. Koşturuyorum şu an. Evet Squid'den de bahsettik arkadaşlar. Böyle hani ultisinden ne bileyim falan filan. Şu anlık bu kısmı geçtik ve gelelim... Aksesuarla yıldız gücü. Şimdi aksesuara tıklıyorum. Aksesuarı e, şöyle bir şeymiş. E, gerilmeymiş yani ismi. Ben buradan okuyorum şu an. E, aksesuarının kurallarını okuyorum. q 2 e, bir sonraki yapışkan bombasının menzilli %100 artar. Maç başında kullanım hakkı üç. Onu zaten biliyoruz. Eee. Özel bir aksesuara falan. Tamam. 7 seviyede aksesuar açılıyor. Onu zaten biliyoruz. Şöyle. Squeak'in bir sonraki yapışkan bombasının menzili %100 artar. Şimdi gelelim yıldız gücüne. Ee, yıldız gücü zincirleme reaks reaksiyon. Dilim yokayım Mesela Yapışkan bomba patlamasının menzilinde bulunan her rakip bombanın hasarını %10 arttırır güzel bakın ya aslında bu daha çok aksesuar gibi duruyor ama hani resim olarak şey olarak logo olarak daha çok yıldız gücü değil de aksesuar gibi duruyor zincirleme reaksiyonu yıldız gücü gerilme aksesuar evet arkadaşlar squeak'ten de bahsettik bu şekilde bir dakika UTC'nin ismi de büyük kütleymiş. tamam Neyse arkadaşlar, e, bu arada Cat Mario'nun devamı gelecek. Yani oyunun devamı gelecek. Çekebilir miyim bilmiyorum ama çekmeye çalışacağım. E, siz kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı likelamayı unutmayın. E, Brawl Stars gelecek karakterler için böyle, yani bunlardan bahsetmemizi istiyorsanız yorum arada yazın. Ve bay.